Arkadaşlar yeniden hepiniz videoma hoş geldiniz. Yani açıkçası bu yine bir yayın olacak arkadaşlar İlk gösterim olarak yapacağım ee, Arkadaşlar bugün sizler birlikte bilgisayarların En bilinmedik 6 özelliğinden bahsedeceğiz Arkadaşlar şimdi birinci özelliği Bilgisayarınızın Hani şu ekranındaki pardon Alt sekmelerdeki beyazlığı var ya Hani bilgisayarınızın ekranı beyaz. Masa üstü de beyaz. Şu alt sekmelerde olan yerleri de beyaz. Google falan. Hani saat var altta. Şurada. Bilgisayarınızda. Arkadaşlar oranın rengini isterseniz değiştirebilirsiniz. Yani bunu ben bilenleri söylüyorum. Bilenleri değil. Yanlış anlamayın. Sonra da arkadaşlar. Yani. Bunu Bilmeyenler için söylüyorum hatta bu Önemli bir şey Yani siz rengi Mesela atıyorum alt sekmelerin rengini e, Pembe yaptınız ya da siyah yaptınız Arkadaşlar yani aslında Bu renkler alt sekmeye Çok uygun değil Yani normalde ya beyaz yapabilirsiniz Zaten beyaz Normal rengi ama kapalı beyaz da var Arkadaşlar Şimdi ikinci özellik Toplam 6 tane biliyorsunuz Arkadaşlar ikinci özellikte ise bilgisayarınızın yani bilgisayarınızın internetini kesip bağlantıyı kesip evinizdeki interneti bilgisayarınızı otomatik bağlayabiliyorsunuz. Sonra bilgisayarınız her yerde çekiyor. Yani çekiyor derken evinize yakın yerlerde çekiyor. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar zaten yani benimkinin markası Toshiba. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar... Sırada ise üçüncü özellik. Üçüncü özellik ise arkadaşlar bilgisayarın ekranını yamultabiliyorsunuz. İster sağa yamultabiliyorsunuz, ister aşağıya yamultabiliyorsunuz, ister üste, ister sola ya da normal şekilde normal böyle arkadaşlar ekranınızı e, çevirebilirsiniz, yamultabilirsiniz. E, bu arada şimdi de dördüncü özelliğe geçelim. Dördüncü özelliğimizde ise bilgisayarının yani bilgisayarın ee, parlaklığı. Parlaklığını kısabiliyorsun bilgisayarının. Yani şöyle oluyor. Şurada bir tane ışık işareti olacak arkadaşlar bakın. Hani ok işareti var ya. CTRL'nin 5 CTRL tuş üstünde. ESC var. ESC'den sonra soru işareti. Soru işaretinden sonra şurada yukarı doğru bir ok var şöyle. Üçgen. Sonra yanında da güneş var. İşte o bilgisayarınızın görüntüsünü parlaklığını arttırıyor. Arkadaşlar. Ve ESC soru işaretinin bir yanındaki de yani aşağıya doğru olan bilgisayarınızın parlaklığını azaltıyor. Birisi arttırıyor birisi azaltıyor. Evet arkadaşlar. sırada 5. özellik. Arkadaşlar bir atıyorum yani video izliyorsunuz. Video izlerken sesi çok geliyor bana diyorsunuz. Şöyle kısayım diyorsunuz. O da böyle yani uğraşmanıza gerek yok. Böyle kısmanıza gerek yok. Şimdi mikrofondan ya da bilgisayarın ana sesinden arkadaşlar ee dediğim gibi bilgisayarın Parlaklığını e, arttırma düğmesinin e, iki düğme sonrasında yani iki düğme sonrasında bir tane eksi var eksi. Eksi tuşu var eksi tuşu. Kocaman bir eksi var böyle. Bir tanesinde de artı var. O işte arkadaşlar vol oluyor. Yani bilgisayarınızın sesini kısıyor. Ya da internette yani izlediğiniz bir videonun sesini kısıyor arkadaşlar. Ve... Uh, yoruldum ya. Evet altıncı özellik. Bu da son arkadaşlar. Altıncı özellik ise Wi-Fi. Wi-Fi ne demek mi? Wi-Fi şu. Arkadaşlar şimdi hani ses kısma düğmesi var ya ondan bir düğmeye atlıyorsunuz. Bir düğme atladıktan sonra orada bir tane tel işareti var. O tel işaretli olan düğmeye tıklıyorsunuz tıkladığınız zaman bilgisayarınız yani mesela atıyorum siz bir kafedesiniz. Tamam. Bilgisayar at arkadaşlar atıyorum siz bir kafedesiniz. Yani kafede falan bilgisayarınızı getirdiğiniz çantanızdan arkadaşlar bilgisayarınızın interneti o kafeye bağlı değil. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Otel işlemci düğmesine basıyorsunuz. Otel düğmesine basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar o otomatikman olarak internetinizi o olduğunuz yere bağlıyor arkadaşlar. Yani o düğmeye bastığınız zaman 2 ya da 3 saniye sürüyor bağlaması. Hemen internetiniz bağlanıyor arkadaşlar. Yalnız bu ee, yani gittiğiniz yerde süreli bir şey. Bir hani 10 dakika 15 dakika falan dayanıyor öyle internetini bağlı dediğime bakmayın. Yani süreli bir şey bu özellikte. Evet arkadaşlar bakıyorum bakıyorum videomuz 6 dakika olmuş. Normalde bu aralara 4 dakikanın üstü çekmezdim ya. Neyse. Evet arkadaşlar. E, umarım videomu beğendiyseniz e, aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu seferde e, ortaya koyuyorum. Orta. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Ortadan ya da aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı dahak like edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yanında da iki tane videom olacak. Şurada. Aşağıda. Onları izlemeyi unutmayın. Hepinizi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Videoyu çok uzun olduk.